Hepinize selam millet Bugün sizlerle beraber e, CSG'ye gelen yeni güncelleme ile ilgili yani operasyon ile ilgili Gördüğünüz gibi baya bir FPS'imiz düştü Şöyle göstereyim hepsi yani 0'da şu an ultra'da olması gerekirken Şu an gördüğünüz gibi 400 sol altta inşallah gözüküyordur 470 falan veriyor Onu nasıl arttıracağımızı göstereceğim Hemen altta batıyorum böyle e, Biliyorsunuz ki ben bunu bir kere daha göstermiştim Buraya geliyoruz Yerel dosyacı yani e, Sitimiz nereye kayıtlıysa Buradan geliyoruz Steam diyoruz Mesela Steam Apps diyoruz buradan Buradan Common, Buradan CS'yi seçiyoruz Ondan sonra CSGO Panorama'ya geliyoruz Ve burada videosa yeniden adlandır deyip Alt lira veya esirinizi koyabilirsiniz Ben alt lira koymayı tercih ediyorum Ama şu an oyunu altta açık olduğu için Oyunu kapatıyorum Yeniden denediyorum Gördüğünüz gibi oldu Hemen CS'yi açalım bir daha Biliyorum bunu gösterdim ama yani bu yeni güncelleme ile ilgili bayağı FPS düştüğü için bir daha çekmek istedim bunu Birazdan oyun gelir oyun gelişe devam ederim Hatta kırpmıyım direkt oyun dersin. Dediğim gibi ilkten de intro geliyor Yeni operasyonla beraber Ben bir daha gösterme yapıyorum Kapatıyorum ondan sonra Gördüğünüz gibi şu an yine sabit yani FPS Max 0 FPS Max yazıyorum. Gördüğünüz gibi yine FPS'imiz 700'e falan çıkıyor yani ee, Onun sebebi ise gördüğünüz gibi arka planı siliyoruz Yani panoramayı orada hareket eden, hareket eden arka plan olduğu için FPS'i baya baya düşürüyor sizde gördüğünüz gibi Yani bunu yapabilirsiniz Sizde mesela alt direk olmadıysa ee, Bir daha hemen onu da göstereyim Çünkü ee, diğer videoda çok şikayet geldi öyle Kütüphaneye geliyoruz CS'ye sağ tıklı özellikler diyoruz herhalde süre giriyoruz Burada oyun dosyanın bütünlüğünü doğruluğuna var buraya tıklıyoruz bir tane güncellen var o oyun dosyanın bir, bir daha güncelleniyor bir daha deneyim olmazsa sizin bilgisayarınızda yani bu şeyi kaldırmıyor demektir ama genellikle o benim dediğim ikinci yöntemde oluyor yani. yani bugünlük bu kadar izlediğiniz için teşekkürler yine bir sıkıntı falan olsa yorumlara yazın yorumlardayım ben bye bye